Merhaba çocuklar. Şimdi bu videomuzda da üçgende benzerlik konu testini gömelim hemen. Bakalım birinci soru ne diyor? DE paraleldir diyor AB'ye. Tamam. Sonra AB'nin 5 katını 5 3 katı DE'nin 5 katına eşitmiş. DE'ye de 3k yazın diyor. Bu da tamam. Şimdi hemen şu benzerlik oranını söyleyelim. Paralellerin oranı 3 bölü 5. Demek ki şurası 3A ise küçük üçgenin bu kenarı 3A ise büyük üçgenin bu taraftaki kenarı 5A. Yani şuraya da 2A kaldı. Ve bize BC'yi yani toplam 5A'yı 30 vermiş. O halde A eşittir 6. 2A'yı istiyor. 12'yi yapıştırdık. Bir denizliden geldi. 2 numaradayız. X kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen bakalım. Şimdi şu açıya A diye. Şimdi şurada 90 var. Şuraya da B yazalım. Bakın bir şu üçgeni seçtim. Taradığım şu üçgeni görün. Bir de şu üçgeni seçiyorum. Şunu. Şöyle kırmızı yaptığım üçgeni seçelim. Bu da B var 90 var. O halde şu açıya da A diyeceğiz. Şimdi Hatta bu kırmızı üçgen bakın 6 var 10 var şu kenarı 8'dir değil mi? 6, 8, 13 genidir. Hadi başlayalım benzerliğe. Mavi taradığım üçgende A'nın karşısına 5 düşmüş. Kırmızı üçgende A'nın karşısına 6 düşmüş. Mavi taradığım üçgende 90'ın karşısına 10 düşmüş. Dur bir saniye biz önce neyle başladık maviyle başladık 5 kırmızıyla 6 dedik Heh. maviyle 90'ın karşısına ne düşmüş arkadaşlarım 6 artı x düşmüş yanlış söyledim Kırmızı da 90'ın karşısına 10 düşmüş Heh, şimdi oldu burası 6 artı x şimdi hemen içler dışlar yapalım 6 ile burayı çarpalım 36 artı 6 x oldu 5 ile de burayı çarpalım 50 36'yı bu tarafa atarsak 14 eşittir. 6x eşittir. 14 geldi değil mi? Doğru söyledim değil mi? Evet ben doğru söyledim de. Mavinin. İnşallah bu oranı doğru yazmışızdır ya. 14 x eşittir. 14 bölü 6. 2'ye bölsek 7 bölü 3. İyi de 7 bölü 3 bunlardan hiçbiri değil ki ya nokta bir şey. Yanlış mı yaptık acaba? Bir daha bakalım. A, B, 90 90, B, A Şimdi mavi üçgende A'nın karşısı 5, kırmızı üçgende A'nın karşısı 6 Mavi üçgende 90'ın karşısı 6 artı x Kırmızı üçgende 90'ın karşısı 10 İçler dışlar yapıyorum. 5 kere 10 50, 6 kere 6 36 artı 6 x gelmesi lazım. 36'yı çıkarttım, 14 kaldı, değil mi? Doğru hesapladım bunu da. Evet, biz doğru yaptık arkadaşlarım ya. Niye böyle oldu peki? Madem doğru yaptık da, yanlış mı hazırlamış? B de 6, BC, BC, BC, BC, BC. Gelin hocam. Evet, yani biz 7 bölü 3 bulduk arkadaşlar cevabı. Bence budur cevap zaten. Evet. 14 bölü 6 değil mi? 2'ye böldüm. 7 bölü 3. Tamam ya. Geçiyorum buna. Ali yere dik olan direklere esne asılı durmaktadır. B noktasının ad direğine uzaklığı. B noktasının ad direğine olan uzaklık 9 metredir. 8 bc 12 var. Ali'nin Halata asılı durduğu B noktasının yerden yüksekliği 5 metre olduğuna göre CE nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şurası 5 metreymiş. Biz şuraya da şöyle bir diklik çizelim. Önce şu dik üçgenlerden bir şeyler benzerlik yapıp bulalım. Şimdi şu açıya A burası 90 burası B. B 90 A 90 buraya da B yazdım. Şimdi benzerliğin A'nın karşısı burada 9 A'nın karşısına burada X değil. Eşittir. 90'ın karşısı burada 12 90'ın karşısı burada 8 hemen 4'e böl 3 4'e böl 2 3'e böl 3'e böl 3 kaldı 2 kere 3 6 çıktı x e şurası zaten 5'ti kardeşim toplam bu direğin boyu ne oldu 11 metre oldu yani cevap Bursa'dan geldi şuna bakın. 30 var 20 var şurası 50'ymiş o halde buraya 20 kaldı diyelim Şurası 20 artı x'miş. O halde burası da 20 artı x'dir diyelim. Dikdörtgenin özelliğini bir konuşalım. Evet diyor ki ağaçlık maaçlık görülmektedir. Parkın kalan kısmı ise oyun alanıdır. Oyun alanı olarak ayrılan bölgenin x uzunluğu kaç metredir diye bir soru sormuş. Şimdi yine benzerlik yapacağız. Hatta az önceki soruda yaptığım benzerliğin aynısını yapacağım. Şimdi şuraya a açısı diyelim. Şurası 90 şuraya b yazalım. B 90 o halde burası A. A 90 o halde burası B. Şimdi benzerleyelim. A'nın karşısı 20. Burada da A'nın karşısı 20. Yani benzerlik oranları 1. Benzerlik oranları 1 olan üçgenlere eş üçgen deniyor dostlarım. Madem ki eş üçgenler, burada B'nin karşısı 30'sa, burada da B'nin karşısının 30 olması gerekir. O halde X'in 10 olması yakışır diyoruz. Ceyhan'ı işaretliyoruz. Geldik buna. Evet. Şekilde yere dik. AB çubuğu. Ve iki adet platform görülmektedir. Çubuk sağ eğildiğinde tepe noktasından, sola eğildiğinde orta noktasından platforma değmektedir. Bak burası orta noktasıymış ha. Peki. AC 6. Şunlar alfa alfa. Olduğuna göre B üssü D kaç metredir diye bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi şunlar yere dikmiş. 90 çakalım. Şuna da beta diyelim. 90 çakalım. Bu da mecbur beta oldu. Benzerleyelim. Burada 90'ın karşısına 1k burada 90'ın karşısına 2k düşmüş değil mi? Çubuğun boyu 2k. Yani bu 2 katıymış. O zaman burada alfanın karşısına aldığı düştüyse, burada alfanın karşısına 2 katı düşecek. 12'yi yapıştırdım arkadaşlarım. Cevap Edirne'den Geldi. Evet 6 numaralı sorudayız. Paralellik ve açı ortay görünce Z harfi yapın ve ikizkenar bulun demiştim. Bakın Z harfimiz şurada mevcut. Tersten Z. O zaman burası da noktalı açı. Demek ki burası da 2. Şimdi bir de benzerlik çakalım. Şununla şunun paralelliğini konuşalım arkadaşlar. Ve Thales amcamızın söylediği benzerlik. Yan kenarın 8 olduğunu küçük üçgende, büyük üçgende de 10 olduğunu görüyorum. O halde 8 bölü 10 eşittir. Küçük üçgenin paraleli 6, büyük üçgenin paraleli ise 2 artı x. Heh, buradan x'i buluruz. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 5. 5 kere 6, 30 eşittir. 4 kere 2, 8 artı 4 x'i. 22 eşittir 4 x 11 bölü 2 eşittir x çıktı. 11'i de 2'ye bölersek 5 buçuk gelir. Sorumuzun cevabı. Yere dik durumda olan bir duvarın. Evet yere dikmiş. Onu bir göstereyim. Işık kaynağı 60 cm doğrusal engel veriliyor. tam Diyor ki sana. Işığın engel altında oluşturduğu gölgenin boyu 120 cm'dir. Tamam şurası 120 Bak demek ki 60'ın iki katı. Tam orta taban değil mi? Şu yanları ikiye bölmüş. Orta taban demiştik buna. Işık engele. ışık engele. Aralarındaki uzaklığın yarısı şeklinde yaklaştırıldığında gölgenin boyu kaç santim uzar diye sormuş. Işığı engele yaklaştıracak. Aralarındaki mesafenin yarısı kadar. Şimdi normalde 2K 2K olsun burası. O halde ne diyeceğiz? Şu yarısı kadar yaklaştırdıysak ışığı şurada olacak. K'da olacak. Yani K, K. Ve buradan bir ışık engele çarpıp şurada bir gölge oluşturacak. Şurayı soruyor bize. X ne kadar uzar diyor. Yeni gölgemiz şurası oldu değil mi? 120 artı X oldu. Hadi bulalım. Şuraya K kaldı. Burası 3K. Benzerlik yapıyorum değil mi? Şununla şunun ben paralelliğini konuşuyorum. K'ya 3K. 1 bölü 3 eşittir. 60 bölü 120 artı x. İşte bu kadar. İçlerimizi çarpalım. 180 eşittir 120 artı x olur. 60 eşittir x olur. Demek ki 60 santim uzadı. Evet. Bu sorudayız. Eşit açılarımız var. Hemen a. A diyelim. Şuna b şuna c diyelim. Büyüne bakın a var b var. O halde şuranın tamamı c. Hadi benzerleyelim. Burada a'nın karşısı küçük üçgende 3. Büyük üçgende A'nın karşısına X düşmüş. Küçükte C'nin karşısına X düşmüş. Büyükte C'nin karşısına 9 artı 3'ten 12 düşmüş. Demek ki X kare 36. X eşittir. Adana gelir. 9'dayız. Katlama sorusu görüyoruz. ABC üçgeni şeklindeki karton DE boyunca katlandığında. Şimdi DE boyunca katlandığında kardeşim ne boyunca katlanırsa o açı ortaydı. Bir bunu gösterelim. Bu bir açıortay ortay. Diyor ki DE paraleldir zamazıngıya. Madem paralel şuradaki Z harfinden buraya da bir çizgili açı koyalım. Yöndeşlikten bakın şununla şu aynı yöne bakıyor. O zaman buna da çizgili açı koyalım. Şu Z harfinden buraya noktalı açı koyalım. Yöndeşlikten bu da noktalı açıdır. Buna da koyduk. Şunlar demek ki birbirine eşit ikizkenar üçgen çıktılar buralar. Peki. Bir de diyor ki AB, BD'nin dört katıdır. Yani şuna K dediğinizde burası 4K olur. Tabii ki bu da K. Sonra bu 4K'yı biz katladık. DA üstü yaptık. Burası K ise şuraya 3K kaldı. Hatta bakın şurada bir şunu şuna paralel olmasını konuşarak bir benzerlik yapalım. 3 bölü 4 eşittir. 6 bölü, şuraya X diyeyim. 6 bölü X'e. 2 katına çıktı. Bu da 2 katına çıkacak. 8. Şurayı da bulduk. de Zaten DE'yi soruyormuşlar DE 8 geldi. 8 geldi. 3 bölü 4. Yanlış mı yaptım? 2 katı. DE soruyor. Bir daha okuyayım. AB, BD'nin AB, BD'nin 4 katıymış. Pardon. Tamamı 4K. Şuraya 3K kaldı. Bu 3K ise şu da 3K olacak. Buraya 2K kaldı. Şimdi bir daha benzerleyelim. 2 bölü 3 olacak. Heh. 6 bölü X olacak. 2 bölü 3 burası. Şimdi bu 3 katı, bu da 3 katı olacak. 9. Allah'tan cevaplarda 8 yok ha. Yoksa tavşan geri zıplamıştık Cevap 9. Evet. 10. sorumuz. Son sorumuz. Şekilde bir mahalledeki üçgen ve orta taban şeklindeki yollar görülmektedir. Hmm, bakın bu orta tabanıymış. tam. Evden çıkıp en kısa yollardan sırasıyla park ve markete Urayıp durağa ulaşan Yusuf toplam 35 metre yürümüştür. Şimdi şuradan gelmiş B sonra C A'dan evden çıkıp parka parktan markete marketten de durağa yürüdüğü zaman toplam 35 metre. Yani A, B, C'nin toplamı 35. Şimdi bu orta tabansa yanları ikiye bölmüştür. Demek ki bu da A demek ki bu da C. Orta taban olduğu için bu paralelin mutlaka yarısı olacaktı 2B peki şimdi devamını söylüyorum diyor ki evden çıkıp en kısa yollardan sırasıyla pastaneye gelecek yani 2A gelecek ve durağa sırasıyla pastane ve durağa uğrayarak tekrar eve dönecek yani pastaneden durağa 2B gidecek duraktan da eve 2 c gidecek bu durumda kaç metre yürümüştür diye bir soru sormuş. E, A, B, C'nin toplamı 35 ise 2A, 2B, 2C'nin toplamı da 2 katıdır. 70'tir. Cevap Adana'dan gelir arkadaşlar. Peki abi. konu testi tamamdır. Son olarak ÖSYM soruları kaldı. Onlar da bir sonraki videoya kal. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.